<Gülüyor> ne kadar güzel bir günüm ya. Hmm, evime de baksan. Çok güzel. Hmm, ne kadar güzelmiş. Ah, merhaba Necmi abi. Nasılsın ya? Merhaba Necmi abi. Aa Merhaba çamar. Gel çamar. Oh, oh Hadi gel seni gezmeye çıkarayım. Hadi gel seni gezmeye çıkarayım. Ha, gel Kemal gel. Sen ne kadar güzel. Ah, burası neresi ya? Ah, bu kim Aa. ya? Merhaba. <gülüyor> ya sen kimsin ya? Ben buraya yeni taşındım da. Ya, <gülüyor> arkadaş olalım ya mı? Sen. Hayır ya. iyi ben evet. fakirlerle arkadaş olmam. Bu kadar da geçti ya. İntikam alacağım senden bekle. Aman. Nıft alıcam. Hmm. Madene doğru inmem lazım. Hmm. Maden eşyaları. Hmm. Ben bunun evini patlatsam mı acaba? Bir bakayım. Gideyim. Çakma. Bakayım. Burada bir ara temizlemem lazım bu maden ya. Hmm. Akşam olduğunda mı acaba patlatmaya gitsem ya? Akşam olunca gideyim ya. Ama ilk önce evin etrafına bakmam lazım. Kamera falan var mı? Hmm. Bakayım. Yatalım bakalım. Hmm. Köpe ee, burada köpek var. Şey yanmaz değil mi? Yani. O güvenlik var orada. Güvenliğine nasıl yapalım? Yağmur yağmaya da başladı, hem Me iyisi. Merhaba Güvenlik abi. Merhaba oğlum. Abi burada bir tane abi taşımıştı, var mı? Evet evet doğru ya, kendisi bayağı bir zemin bir üstü ama çok pek tebirli. Ama benim aklımı soruyor yani, halime aklımı soruyor. O yüzden sorum yok. Hı. Sen ne için yani, gümelik mı? Ya. Arkadaşa bakacaktım da arkadaşım yok benim, Heh. yanına gidip arkadaş olmaya gidecektim. Ya şu an kendisi dışarıda geziyor da bir şeyler almaya gitti. Sonra gelsem daha iyi olur. Ben haber vereyim mi kendisine? Yok, yok. Ben onu gördüğümde söylerim. İyi sen de üstün dekana, hadi i̇yi, iyi günler. İyi günler. Başka yerden bulmam lazım. Evin arkasında geliş var mı? Yok. Ee, bir bakalım. Evet. Hmm. Akşam gelmek zorundayım. Güvenlik burada yokken... ...işeriye giriş yapmam lazım. Fazlardır. <Gülüyor> Fazlır ön madene gideyim bari. Bakalım bakalım. Sen demek... Sen daha geçersin, ben ne dalga geçersin Aslında Ben intikam almasını bilirim. Hmm. Ha yani neyse. Ovel ne kolay. Yarın açıklar. He. Evet. Evet. Oh, ne güzel şeyler aldım ya, o günde. Oo. Oh. Oo, oh, selamünaleyküm Necmi abi, ne yapıyorsun? Aleykümselamim. O nasıl iş? İyi anladım ya. Öyle gidiyor ya. Aa, tavuk evet. kısı sen ne yapıyorsun ya? Aa, tavuk kısı. Ha? Ne yapıyorsun Çomar? İyi misin? Oh! Baba! Oh. Bir tepe, bir tepe. Yarın de, bir de, bir de. Neyse. Şimdi eve gidelim bari. Hmm. Yemek yiyelim bari. Hmm. Ne kadar güzelmiş. Sağ olun. Hmm. Şimdi bir kostaya baksam ya. Bir bakalım, açalım. Ee, bakalım. Tamam ya, her şey etken de bir Bakalım da. Bu sonra da çalmasın. Necabi koru be ya? Neyse, uyuyayım şimdi bari. Kendim hmm. benden ama geçmişti en son. Rüyalarıma iyiydi ya. Ama ben bundan hiç tam almasını bilirim. Aşağıya ineyim. Heh. Şimdi İlk önce Paskızma alalım. Kuskula fazla. Tamam. Diyelim bunları. Hmm. Şimdi İlk önce Engin'in evine gitmemiz lazım. Uyuyor mu uyumuyor mu? Hımm Şöyle. da bakalım ki adem işler. işe uyuyor mu acaba? Ne yapıyor? Gel hmm. şuraya. Hı. Tamam. Bakayım. Jengün. Uyuyor. Tamamdır. Evine girebilirim. Ama, kameralara bakmam mı hmm. arkada iki tane kamera var. Mecmu abi orada mı bakayım? Mecmu abi orada. Ama Alttan kasacağım. Hemen eve gireyim. Bu lazım olacak. Tamamdır. gel. Şimdi, şöyle kapatalım. Kapamayalım. Bura bayağı örümcek ağ olmuş. Hem bir buraları temizlemem lazım. Şimdi bunun nerede kalıyor? Bu da önemli. Şimdi şuradan açtı mı be? Bakalım bakalım. Allah tamam, tamam. Hmm. ulanız ha uyandı. Ya da şuradan kazayım ya. Böyle. Hmm. Ulanız. Lan tamam, buraya kazarsın. Evet. İşte. Duruna. Burayı gösteriyor. Klim bakalım şuraya. Zenginler. Aha. Elmas. İki tane. Bu zenginlerin zemini mi? Merak ettim. Bravo. Ha? Ha? Ne güzel ya. Gene. Baba asla ha kamera görme zengin uyanırsa bunun düğmesi nerede ya yok hiçbir yerde yok kamera görecek nerede bunun düğmesi ya kardeş aha şu ne kardeş. duymaz değil mi duymaz ya inşallah Nişel uyanma. Bunlar ne? Şundan alayım. Şundan. Şundan. Hazırlı. Alayım. Şöyle. Diğer sandükte ne var? Uyanmıyor değil mi? Uyanmıyor. Oha. Altın para. Demir para. Şurayı Az daha ağızlıyım. Alayım, alayım alayım. Zengin uyanmadı. Öbünden gitmeliyim. Şurada zengin. Uyanmamıştır. Evet. Tepeyi de kapayalım. Anlamasın. Bak. Hadi gidelim. Demek sen ben evini öyle soyarım. Bir daha benimle daha geçmeyecek. Yoksa evini patlatırım ikinci defa. Hızlıca gidelim. Bugün çok tehlikeliydi ya. Uyumam lazım artık. Uyum artık.